Bir ifadem Hapsim seninde Bir yol var mı Aşk bu hapisten Beter alır seni Benden dudaklarımdaki Bir sözüm sen Konuşmadın Afiyet Kendimi derdi saldım Çokça arandım Yok bir çağırım. Ara beni ara hatrı kalsın Nerede inandım orada yandım Bıraktım kendimi derde saldım Çokça arandım Sor muyum bilmiyorum sana yazdım şiirlerimi dört dört düş olur muyum sen gelsen durur muyum